Merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Oğlak çocuğunu konuşacağız. Evet, Ay Oğlak Burcu'nda olduğunda çocuğun karakteri nasıl şekilleniyor? Hep beraber buna bakacağız. Müzik Öncelikle ay oğlak çocuğu daha çok küçük yaşlardan itibaren kendisine bir hedef koymuştur. Yani ne olacaksın sorusuna çok er, daha 3 yaşından itibaren bir cevabı olabilir bu çocuğun. Ve o, o verdiği cevaptan da çok fazla şaşmaz. Hedefine doğru emin adımlarla ilerler bu çocuk. Aynı zamanda kendi başının çaresine bakmayı da daha erken yaşlardan itibaren öğrenmiştir. Neden öyle? Çünkü oğlak burcu satürnün etkisinde. Satürn disiplin gezegeni aynı zamanda Gökler'in e, sert öğretmeni. E, dolayısıyla aslında ay oğlak çocuğu e, biraz mesafeli yapıda olabilir. Yani bir e, ay yay veya ay e, aslan çocuğundaki e, sıcaklığı e, onda göremeyebiliriz aslında. Hayatı da oldukça ciddiye alır. Şimdi Satürn yaşlıları da temsil eder. Bu çocuğun hayatında yine dede gibi yaşlı figürler, aile büyükleri çok önemli rol oynayabilir. Onlardan çok şey öğrenebilir. Zaten bu çocuk kendi daha olgun olabilir. Ve kendisinden büyüklerden çok şeyler öğrenebilir. Şimdi çocuğun, bu çocuğun en önemli özelliklerinden biri anne babasını hayal kırıklığına uğratmak istememesidir. Bunun için zaten çok çalışır, çalışkan bir çocuktur ve hayatta başarılı olmanın önemini bilen bir çocuktur. Ve zaten ilerleyen yaşlarda da hayatta prestij kazanmak, saygın bir yere gelmek onun için oldukça önemli olacaktır. Şimdi. Ee, tabii Güneş burcuna göre de şekilleniyor biliyorsunuz bu çocukların karakteri. Ee, Güneş Başak olduğunda Satürnün e, bir depresif bir doğası var. Bu doğa biraz daha belirgin olabilir. Bu çocuk biraz çok daha çalışkan olur. Ee, ancak biraz karamsarla e, kapılma konusunda e, maalesef e, biraz karamsarlığa kapılmaya meyilli. Olabilir. Ancak pratikte olur. Ama ay ay olur, güneş olursa bu çocuk çok daha rahat, daha keyfine düşkün, hani olumsuzlukları o kadar da çok kafasına takmayan bir çocuk olabilir. Şimdi ay olumlu etkilendiğinde nasıl bir anne figürü çıkıyor karşımıza? Çalışkan, pratik, zorluklara göğüs germesini bilen istikrarlı ve dayanıklı bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Sınırlarını sağlık bir şekilde çizebilen bir anne görüyoruz ve çocuğuna dozunda bir disiplin aşılıyor. Ancak ay oğlak olduğunda biraz pardon, ay olumsuz etkilendiğinde ay oğlaktayken o zaman bu anne biraz mesafeli olabiliyor çocuğuna karşı, gerekli e, duygusal yakınlığı gösteremeyebiliyor, aşırı kontrolcü e, olabiliyor ve ona çok katı kurallar koyabiliyor ve çocuk bu kuralları altında yıkılabiliyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.